tarihinde dönüm noktaları olur. Bizim aslında Anadolu'daki dirilişimizin, kıyamımızın, hizmet noktasındaki en önemli başlangıç zaferlerimizden bir tanesi 1071 Malakit Zaferi olarak karşımıza çıkıyor. Yıl 1071, Ağustos'un 26'sı, günlerden Cuma.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 algılanması gerekir. Böyle baktığımızda da 1071'de başlayan diriliş ve kıyamımız gerçekten bir Anadolu Selçuklu, bir Osmanlı ve bir de Türkiye Cumhuriyeti Devleti bahşetmiştir. Dahası ilahi kelimetullahı yana kapılarına kadar Balkanlarda yaymış. Böylelikle İslam'a, Müslümanlara ve insanlığa bir ışık olmuştur. Ben de ııı e, Muş valisi olarak atandıktan sonra bölgeye biraz daha konsantre oldum. Ve özellikle Malazgirt'in daha çok tanınması, bilinmesi ve gençlerimizin Malazgirt'e gelerek ecdadıyla, zaferleriyle buluşması ve yine bölgedeki kardeşlerimizin batıya gelerek aslında daha çok buluşmalarını, kaynaşmalarını sağlayacak projeler üzerinde kafa yormaya başladık. Bu amaca matuf olmak üzere yaptığımız çalışma içerisinde özellikle daha önce merhum Turgut Özal Cumhurbaşkanımız zamanında yapılmış anıt ve çevresinde neler yapabileceğimizi aslında düşündük. Bu kapsamda orada bir milli park ilan edilmesinin gerektiğini ki milli park bizim dönemimizde ilan edilmiştir daha sonra merhum Sultan Alparslan'ın makamının, müzesinin, camisinin, kısaca Selçuklu mezarlarının ihyası da dahil olmak üzere o bölgenin yeni baştan ele alınmasını, hatta savaş meydanlarında arkeolojik kazıların yapılarak da oradaki durumun tespit edilmesini, çıkabilecek eserlerin de yine müzelerde sergilenmesini, ee, böylelikle bin yıllık Kardeşliğimizi, bin yıllık beraber yürüyüşümüzü perçinleyecek ve bunu bugün ve yarın gençlerimize anlatacak, böylelikle de daha güçlü bir Türkiye inşa edecek bir yolculuğa açıkçası çıkmak istedik. Bu kapsamda da görüş ve düşüncelerimizi oluşturduk ve bu sırada da gerçekten adeta Oksuzlar Vakfı öylesine sanki bizim bu bütün düşüncelerimizi biliyormuşçasına bizimle bir irtibat kurdular. Biz de bu düşüncelerimizi kendilerine geniş geniş anlattık. Hatta Okçular Vakfı bize dedi ki biz burada bir etkinlik yapacağız. Buradan efendim İstanbul'un fethine ok atacağız. Deyince, kalabalıkları toplayıp toplayamayacağımı sorduklarında ben onlara dedim ki 15.000 kişi toplarım. Aslında birçok insanın pek inanmadığı, inanmak istemediği bir durumdu bu. Ama hakikaten 15.000 bin kişinin üzerinde insan oraya geldi ve muhteşem bir etkinlik gerçekleştirdik. Daha sonra bu projeye yani bu anlattığımız kapsamdaki projeye Bilal Erdoğan beyefendi sağ olsun sahip çıktı. Projeyi İçişleri Bakanımıza anlattık. Kültür Bakanlığımızı anlattık. Sayın Cumhurbaşkanımızı arz ettik. Ve daha sonra bugünkü geldiği noktalara doğru ııı e, evrildi. Bu çorbada tabii ee, dönemin valisi olarak tuzumuz olmasından memnun olduk. Ancak ilk törene biz katılamadık. İlk törene bütün hazırlıkları yaptıktan sonra bizden sonra gelen çok kıymetli valimiz katıldı. Hatta beni de özellikle davet ettiler dediler ki bu aşamaya gelmesinde sizin çok emeğiniz var. Ama e, bizim katılmamamız daha doğru olur diye düşündük ve yeni valimiz e, sağ olsun daha sonra da o hizmet etti. Şimdi tabi buradan e, şunu söylememiz gerekiyor. Biz dünyadaki son evrensel ve emperyal imparatorluğun sahibiyiz ve dahası son bin yıl bir bizim dışımızda bir tarih yazılamaz. Bunu ne Asya tarihini, ne Avrupa tarihini, ne İslam tarihini bizim dışımızda yazmak mümkün değil. Ve bugün de görünen o ki bizim dışımızda yeni baştan hakkı hukuka aykıracak, İslam'a ve Müslüman'a sahip çıkacak bir millette görünmüyor. Dolayısıyla Malazgirt'i bu kapsamda değerlendirmek gerekir. Malazgirt yeni baştan bir diriliş, kıyam ve kucaklaşmanın aslında buluşmanın adresi olabilir. Çünkü Abbasi halifesinin bile 1071 Malatya zaferinden sonra hutbe irat ettirdiği bir zaferden bahsediyoruz. Dolayısıyla demek ki bu zafer İslam'ın ve Müslüman'ın zaferi dediğimizde abartmış olmayız. Sultan Alparslan kılıcını kınından çıkarıp havaya kaldırır. Gür sesiyle...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 ...korkusuzca atını ileriye, düşmanın kalbine doğru sürer. Zafer, Sultan Alparslan ve Selçuklularındır. Bugün de aslında akan kan ve göz yaşına bakarsak... ...şu yakın tarihte 15 milyon yakın Müslümanın nasıl katledildiğini... ...nasıl işkencelere maruz bırakıldığını... ...nasıl can ve namus emniyetinin ortadan kaldırıldığını evlerinden, barklarından nasıl çıkarıldığını ve ne kadar eserimiz varsa, geçmişimiz varsa her birinin yaratılmış terör örgütleri aracılığıyla yok ettirildiğini gördüğümüzde yeni baştan bir birleşmeye, yeni baştan bir kardeşliğe, yeni baştan bir inşaya ihtiyacımız olduğunu, ihyaya ihtiyacımız olduğunu görüyoruz. Malazit ruhuna o yüzden ihtiyacımız var. Bu birlik, beraberlik, kardeşlik ruhuna yeniden ihtiyacımız var. Nitekim bazı kaynaklarda Malazit Zaferi yani savaşı sırasında 5 ila 10 bin Müslüman Kürt'ün Sultan Alparslan'ın, merhum Sultan Alparslan'ın ordusunda omuz omuza savaştığında yine kayıtlara düşmüşler. Buna mukabil Bizans ordusunda da Türk soyundan gelip Türk'le savaşanların olduğunda yine tarih kitaplarında bulmak mümkün. Demek ki kardeşliğin temel ölçüsü aynı yolun, yol, yolun yolcusu olmaktır. Aynı kıbleye yönelmektir. Aynı Allah'a inanmaktır. Dolayısıyla etnisteden çok biz aynı davaya inanan insanlar olarak yolumuza devam etmek arzusu ve niyetindeyiz. Böyle olunca da kişinin Kürt mü, Arap mı olduğundan çok bizim gibi düşünüyor mu, doğru idealleri paylaşıyor mu, hak hukuku aykırıyor mu ve en önemlisi de Allah'ın emirlerini önceliyor mu diye bakmamız gerekir. Böyle baktığımızda yine Kur'an-ı Kerim tabirle bütün Müslümanlar kardeş olur. İşte biz de bu Malazgirt'ten bir kardeşlik iklimi çıkarmak istiyoruz. Nitekim benim Muş'la ilgili çok birçok yerde artık kullanılan bir sözüm var. Bunu da tekrar etmek istiyorum. Biz Muş dediğimiz zaman göklerinde merhum Sultan Alparslan'ın ve kutlu askerlerin ruhaniyetini dolaştığı kadim şehir olarak tanımlıyorum ben Muş'u. Türkiye'nin Allah'ın koruması altında olduğu mübarek topraklar olarak nitelendiriyorum. Tabii bu mübarekliğin koruma altında olmanın en önemli sebebinin de biraz önce bahsettiğimiz doğruluk, dürüstlük, adalet, Allah'ın kela kelamını hakim kılma ve mazlumların mağdurların gözyaşını silme ve onlara sahip çıkma kısacası adil bir düzen kurma sevdasında olan millete bahşedilmiş bir koruma olarak tanımlıyorum. O yüzden özellikle ülkemizde yaşayan 84 milyonun Türk milletinin Nerede yaşarsa yaşasın. Akraba topluluklarının ve tüm Müslümanların aslında Malazgirt zaferinden çıkarabileceği çok fazla ders vardır. Nasıl Çanakkale'yi konuşuyorsak yakın tarihimiz açısından çok kıymetli bir zafer olarak nitelendiriyorsak, Çanakkale zaferi özü itibariyle bir savunma savaşıdır. Ama Malazgirt zaferi nihayetinde bir var olma ve bir aslında ileri hamle yapmak için kazanmış bir zaferdir. Dolayısıyla bir savunma Savaşı, Malazgirt savaşı bir savunma savaşı değildir. Bu yönü de baktığımızda tabii Malazgirti ortaya çıkaran ahlat ruhunda unutmamak gerekir. Dolayısıyla Malazgirt zaferini konuştuğumuz zaman hem Malazgirti e hem ahlatı konuşmamız gerekir. O günün süper gücü olan Bizansı yenebilecek bilimsel, teknolojik, askeri bir organizasyonu da kurabildiğini görüyoruz. Bu anlamda özellikle Anadolu'nun İslamlaşmasında, büyük bir imparatorluk kurulmasında ve başta seyitler olmak üzere herkese ev sahipliği yapabilmiş Ahlat ruhunun da unutulmaması gerekir. Bu vesileyle Ahlat'ın da bir kubbetül İslam şehir olduğunun da altını çizmek ve Anadolu'nun tapusunun da yine Ahlat'ta olduğunu unutmamamız gerekir. Çünkü bir yerde mezarınız yoksa orası size ait değildir. Bizim mezarlarımız Ahlat'tadır ve Anadolu'nun tapusu aslında Ahlat'tadır, Maladir'tedir bu vesileyle tüm şehitlerimizi rahmetle, minnetle, şükranla yad ediyoruz. Onların sayesinde bu topraklarda hür ve bağımsız olarak yaşıyoruz. Daha da yaşayacağız inşallah kıyamete kadar. Tabi diğer taraftan da biliyorsunuz ordu valiliği yapmamı meselesiyle yine aslında bilinenin aksine Türklerin Anadolu'ya, orduya çok önce geldiklerini, yerleştiklerini ve oradan da Giresun ve Trabzon'un aslında fetihinin oradan geçtiğini de hepimiz biliyoruz artık. Dolayısıyla Hacıremiroğlu Beyliği'nin oradaki hakimiyeti, mücadelesi ve orayla ilgili yaptıklarımız da ve şu anda yapılan çalışmalar da devam ediyor. Önümüzdeki süreçte inşallah çok daha iyi bir noktaya gidecek ki, bunu sizlerle orada kısa da olsa çalışma fırsatımız oldu. 1301 yılında Trabzon'un fethinden 160 yıl önce Ordu Mesudiye'de kurulan oğulları Beyliğinin tarihini anlamak ve anlatmak için Doğu Karadeniz'i vatan yapan Çepni Türklerinin ana vatanına gidiyoruz. Amuderya ve Sirideya boylarından Pamir dağlarını aşıp Horasan'ı geçerek Anadolu'ya göç ettiler. Türk İslam medeniyetini bölgeye getiren Oğuz Türklerinin Çepni boyunu çok iyi tanımak ve anlatmak gerekiyor. Kültür ve medeniyet tarihimizin sınır çizgisi Dede Korkut diyarındayız. Amuderya ve Siriderya nehirleri arasında kalan bölgeye Maveraün Nehir, Oğuzeli denmekte. Oğuz Kağan destanına göre Oğuzların 24 boyundan biri olan ve Oğuz Kağan'ın oğlu Gökhan'ın soyundan geldikleri kabul edilen Çepniler, ünlü dil bilgimiz Kaşkarlı Mahmud'un Divan Lügati't Türk'te belirttiği 22 Oğuz bölüğünden 21. 21.'sidir. Kaşgarlı Mahmut çepnileri şöyle tanımlar. Çepniler bir Oğuz boyudur. Boyun genel özelliği asi, atılgan, cesur, mert ve savaşçı olmalarıdır. Çepnik kelimesi düşmanla savaşan, mert, yiğit, asi, cesur anlamında kullanılmıştır. Hacı Emiroğulları Beyliği'nin kökleri Ardına bakmadan yollara düşen, şimşek gibi çakıp, sel gibi coşan, huduttan hududa yol bulup koşan, cepheden cepheyi soranlarındır. Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin bölgesinde Türk-İslam medeniyetinin gelişip yayılmasında Oğuz Türklerinin Çepni boyunun çok önemli bir rolü vardır. Çepni Türkleri dendiğinde akla Anadolu'da kurulan ilk Türkmen beyliklerinden biri olan Danışmentliler gelir. Kurucusunun adıyla ünlenen Danışmentliler 1071 Malazgirt Meydan Muharebesi'nden sonra kurulmuştur. Başkent önce Sivas, daha sonra Niksar olmuştur. Hakim olduğu coğrafya ise Sivas, Amasya, Tokat, Çorum, Yozgat, Kayseri, Malatya ve Gümüşhani'dir. Danişmentliler 1178 yılında Anadolu Selçuklularla yaptıkları savaşta yenilip tarih sahnesinden çekilir. Tıpkı Tacettin oğulları gibi danışmetlerin torunlarından olan Hacı Emir oğulları 1301 yılında ordunun Mesudiye ilçesinde kurulmuştur. Bazı tarihi kaynaklarda beyliğin adı Bayram oğulları olarak da geçer. Bunun sebebi beyliğin kurucusunun Bayram Bey mi yoksa oğlu Hacı Emir İbrahim Bey mi tam olarak belirlenememesidir. Karadeniz'in incisi ya da bulan selam saygı ve hürmetlerimizi gönderelim. Çünkü gerçekten e, mükemmel bir şehir her yönüyle. Karadeniz'deki en güzel şehirlerden bir tanesi. Ve önümüzdeki 10 yılda Karadeniz'de en fazla gelişecek şehir olarak tanımlıyorum ben orduyu. Önümüzdeki 10 yılda ciddi fark yaratacak bir şehir olarak karşımıza çıkacak. Tabi diğer taraftan 6 aydır Kocaeli'de çalışıyoruz. Kocaeli tabii. Bilim, sanayi ve teknoloji üssü olarak tanımıyorum ben bu şehri. Sadece sanayi şehri tanımlaması bu şehir için çok eksik bir tanımlama olur. Bu şehir aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni ile yarıştıran, rekabet ettiren bir şehir olarak da tanımlamamız gerekir. Kocaeli gibi şehirleri çıkardığımızda geriye çok fazla bir başarı hikayesi yazmamız mümkün değil. Çünkü bu şehir gerçekten orta ve yüksek teknoloji kullanan, bilgiyi üreten, ürettiği bilgiyi kullanan, ve Türkiye'ye lokomotiflik yapan bir şehir. E, dolayısıyla neredeyse dış ticaret hacmimizin, Türkiye dış ticaret hacminin %20'si burada. O bakımdan da yetişmiş insan gücüyle, coğrafi konumuyla, ürettiği ürünlerle, Türkiye'ye değer katan, Türkiye'yi dünyayla yarıştıran ve önümüzdeki açıkçası onlu yıllarda da yine belirleyici olan şehirlerden bir tanesi olacak. Şu anda sadece bu körfez, Biliyorsunuz 35 tane limana ev sahipliği yapıyor ve elleştirme sırası bakımından Türkiye'deki en fazla yük elleştirilen liman burası. Avrupa'nın 7. büyük limanı olarak kabul ediyoruz şu anki verilere göre. Ki önümüzdeki süreçte bu sıralamanın hızla değişeceğini hepimiz artık biliyoruz. Çünkü Türkiye yükselen bir değer halinde. Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde özellikle Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir geçmişiyle barışıyor. Bağdaşıyor, uyumlaşıyor. Medeniyet değerlerini yeni baştan işselleştiriyor, keşfediyor ve medeniyet değerlerini öne çıkartıyor. Dolayısıyla tarihiyle, medeniyetiyle, inancıyla barışık ve onu yüceltmeye çalışan yeni bir anlayışla yolumuza devam ediyoruz. Bu bizatihi bir devrimdir. Aslında işgale uğramış toplumlar her ne kadar işgali ortadan kaldırsalar bile bunların etkilerini ortadan kaldırabilmeleri yüzyıl alır. Ve Türkiye aslında bu işgale uğramış olmanın getirdiği bütün olumsuzlukları da bugüne kadar yaşadı. Ama çok şükür ki artık Türkiye Cumhuriyeti Devleti Kemal Karpat Hoca'nın rahmetinin söylediği gibi geçmişiyle uyumlaşıyor. Osmanlı ile bağdaşıyor. Selçuklu ile artık bağdaşıyor. Dolayısıyla ezilmişliklerini bir tarafa bırakıyor. İşte Malazya ruhuna, Çanakkale ruhuna atıfta bulunmanın en önemli kısmı budur. Özgüven. Zaferler tabii milletlerin gururunu okşar ve siz daha çok yüceltir. O yüzden çoğu milletin işte destanları vardır. Ama biz destanlardan çok, çünkü destanların bir kısmının ne kadar doğru olduğu malum şüphelidir. Ama bizim destanlara değil, gerçek zaferlerimizi ortaya koyarsak, zaten yeteri kadar övünmemizi, övmenin ötesinde kendimize güven duymamızı sağlayacak, yeteri kadar zaferimiz olduğunu hepimiz biliyoruz. Ki en son işte şu,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 81 ile ilgili şehrimiz Sakarya, şehrimiz Kocaeli, çok güzel bir çalışma yapmışlar. Ben de dersimiz Kocaeli, diye yani şehrimizin önderleri, yetkililerinin mesajlarıyla gençlere yönelik bir Kocaeli'lik bilinci, Kocaeli Tarih Şuru, Kocaeli'lik bilinci e, diye kitabı sizlere takdim edeyiz. Özellikle gençlere, öğrencilere, Kocaeli ilgililer söylersiniz. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Tabii. Öncelikle sizi tebrik ediyorum. Şu anda en büyük sorunlarımızdan bir tanesi insanların içinde yaşadığı hem şehri hem topluma yabancılaşmasıdır aslında. İnsanlar farklı şehirleri, farklı ülkeleri merak ederken aslında kendi şehirlerini çok iyi bilmezler. Neden bunu söylüyorum? Çünkü ben yaklaşık 30 senede Türkiye'ye Türkiye'yi geziyorum. Çoğu zaman orada yaşayanlara oran değerlerle ilgili soru sorduğumda bunların bir kısmının tam bilinmediğine şahit oluyorum. Oysa eğer biz bu çağda bir şehri pazarlayacaksak, bir ülkeye turist getireceksek ya da herhangi bir mal veya hizmeti satacaksak önce malımızın, değerimizin ne olduğunu bilmemiz gerekir. Dolayısıyla bizim Kocaeli olarak da hedeflerimizden bir tanesi burayı aynı zamanda tarih ve turizm şehri olarak da tanımlamak istiyoruz. Yani hizmet sektöründe ciddi bir ilme kazanmak istiyoruz. Sanayi ve teknolojide zaten Türkiye'nin kalbiyiz başkentiyiz. Türkiye'deki tüm yeniliklerin merkezi burası. Türkiye'de ne görüyorsanız uçak motoru mu görüyorsunuz? Efendim başka bir yeni bir buluş mu? Bütün buluşların merkezi burası. Buradan Türkiye'ye geliyor. Ama bunlar yeter mi? Yetmez. İşte Nikomedia denen bir Nikomedia burası. Yani Bizans'ım yani Doğu Roma'nın ilk başkenti burası. Bunu kaç kişi biliyor derseniz çoğu insanın bilmediğini söyleyebiliriz. Sadece o değil tabii. Yani Birçok işte biliyorsunuz otaklar var biliyorsunuz. E buradaki mesela Kılıçla hutbe okunan camimiz var. Orhan Camimiz var mesela. Orhan Camimizi daha fazla konuşacağız. Diğer camilerimiz biliyorsunuz şu anda restore ediyoruz. E işte bütün bir değerlerimiz aslında sadece bize ait olan olmayan. Geçmişten günümüze her ne varsa bunları tabii ki en güzel şekilde sunmak istiyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı yaptı bu çalışma. yani birçok aslında tekrar şunu söyleyeyim. Yani bu çalışmalar ee, geç kalmış çalışmalar. Yani tebrik ediyoruz Milli Eğitim Mekanlarımızı, yetkililerimizi kutluyoruz. Ama yurt dışında eğitim gören bizler, bunların çok önce aslında şehirlerde yapıldığını görüyoruz. Ama tekrar söylüyorum, mesele tabii bunların konması değil, Milli Eğitim Teşkilatı'nın ilgili öğretmenlerimizin de buna ilgi göstermesi gerekiyor. Yani sizin bunu gündeme getirmemiz, getirmiş olmanız açısından e, teşekkür ediyorum size. Son olarak da değerli valim, bilgi mücadelemizin yüzüncü yılı. En eminim mücadelede çok önemli görev yapıyor Kocaeli ve Kocaeli grup komutanlığı kuruluyor. Afyon'da destanlar yazılıyor. Burayı önce İngilizler sonra Yunanlar'a işgal ediyor. Büyük mezalim yaşandı. Yahya Kaptan diye çok önemli bir kaptanımız var. Atatürk'ün e, iltifadına masal olup özellikle vasiyet ediyor yanıtı yapın diye. E, bu sene Caner kaptanın vefatının yüzüncü yılı, önümüzdeki yıl Sakarya Meydan Muharebesi Kurtuluş Savaşı'nın yüzüncü yılı. Önemli görevler yapıyor bu bölge Milli Mücadele'de ve Kurtuluş Savaşı'nda. Bunun merkezi de bir ovası Tavşancık beldesinde. Oraya da çok değerli bir ilgi gösterdiğinizi biliyoruz. Milli Mücadele'de Kocaeli birkaç cümle alabilirsek seviniriz. Milli Mücadele başından sonra tabii bir milletin aslında işgale, esarete meydan okumasıdır. Bu büyük milletlerin en önemli özelliklerinden bir tanesi esareti kabul etmemesidir. İşgali reddetmesidir. Bunun için her türlü fedakarlığı gösterebilmesidir. Mesela biz hiçbir zaman göç etmedik. Bir savaştan sonra bir yeri terk etmedik. Mesela Anadolu'da dikkat ederseniz Anadolu'da sabitiz. Evet geri çekildik ama tekrar geldik. Güçlendik tekrar geldik. Dolayısıyla biz e, millet olarak e, gerçekten bağımsızlığına aşık bir toplumuz. Şimdi Milli Mücadele deyince tabii bunun birçok cephesi var malum. Yani aslında şeyde başlayan işte 19 Mayıs 1919'da Samsun'la başlayan sonra işte Amasya Genelgesi'nde devam eden rahmetli Atatürk'ün önderliğinde milletin bir diriliş ve kıyamı var aslında. Bunu engellemek için. O yüzden Kocaeli coğrafi konum itibariyle her zaman önemli olmuş bir yer. Kocaeli'nin ismi de kimden geldiğini biliyorsunuz zaten. Dolayısıyla ee, hem feti itibariyle, yani Osmanlı'dan fethi ve Osmanlı'daki icraatları bakımından da, yani jeopolitik konumu itibariyle, hem de Kurtuluş Savaşı'ndaki rolü itibariyle çok kıymetli ve değerli bir şehir burası. İlk yazılı tarihi, önce 12. yüzyıla kadar uzanan ve ilk yerleşik kavmi Megaralıların yaşadığı Kocaeli'nde daha sonra sırasıyla Firikler, Makedonlar, Bitinyalılar, Romalılar, Bizanslılar, Selçuklular ve Osmanlılar hakimiyet kurarlar. 1337 yılında Akçakoca Bey tarafından Osmanlı sınırlarına dahil olan Kocaeli, 1921'de Yunanlar tarafından işgal edilir. 28 Haziran 1921 tarihinde işgalden kurtarılan kent, 1924 yılında vilayet olur. Rahmetli Atatürk'ün gelip kaldığı biliyorsunuz. Ee, yine şimdi e, Sultan Abdülaziz döneminde yapılmış, hemen Vali Konağı'nın da yanında olan biliyorsunuz bir yapı var. Dolayısıyla şimdi Rahmetli Atatürk'ün orada gelip Çalıştığı günler de biliyorsunuz söz konusu. Dolayısıyla Kurtuluş Savaşı açısından e, Kocaeli her zaman önemli bir yer olmuştur. Diğer taraftan tabii benim kendi memleketim alan tabi Sakarya Meydan Muharebesi'nin yapıldığı yerler de benim doğup büyüdüğüm topraklarla tamamen içindedir. Yani benim e, köyüm dahil işgal edilmiştir. Sakarya kıyısı kenarındadır benim köyümde. Dolayısıyla doğduğumuz, büyüdüğümüz tüm bölgede bizim esasında... Sakarya Meydan Muharebesi'nin yapıldığı alandır. Çünkü benim kendi doğduğum yerde gün yüzüdür Sakarya zaten oradan geçir, Polatlı'yla sınır bir şekilde geçer. Hatta bu Acıkır denen şimdi bizim ıı, askeri deliklerimizin olduğu yerler vardır. Gözetleme yerlerinde tamamını gittim gezdim hatta. Yani tüm ıı, Sakarya Meydan Muharebesi'nin yapıldığı alanları da gördük. O bakımdan hem doğduğumuz, büyüdüğümüz yer itibariyle Eskişehir işte muharebeleri ayrı ama Sakarya Meydan Mahallesi'nin filan yapıldığı yerde bizim kendi doğduğumuz, büyüdüğümüz alanlar. Şimdi buradan önemli olan şey şu, biz bir daha bu topraklarda düşman çizmesi görmek istemiyoruz. Bunun için de birbirimizi sevip saymamız ve çok çalışmamız gerekiyor. Yani geçmişten ders almamız gerekiyor. Geçmişten tarih zaten biraz ders almak için okunur. Yoksa tarih roman değildir. O bakımdan da yaşadıklarımızdan ders çıkartarak bir daha o günlerin geri gelmemesi için daha güçlü bir Türkiye daha güçlü bir Türkiye Cumhuriyeti Devleti için ne yapmamız gerektiğini aslında bugün sorgulamamız gerekiyor. Ben zaferlerin böyle kutlanmasının daha doğru olacağını düşünüyorum. Yoksa atılan nutukların bize gururumuzu okşamaktan öte bir sonuç doğurmayacağını düşünüyorum. O yüzden de normal zamanlardaki organizasyon kapasitemizi arttırmamız gerektiğini düşünüyorum. İster İnönü, Muharebeleri, şehir. Biliyorsunuz Sakarya, arkasından baş kumandanlık, yani denize dökülünceye kadar ki o sürecin tamamını yeni baştan bir kez daha düşünmemiz gerekiyor. Yani o koca Osmanlı ne oldu da biz bu noktaya geldik? Bunların hepsinin sorgulandığı, tartışıldığı, bir daha bu durumların yaşanmaması için neler yapmamız gerektiğini sorgulamamız gereken bir dönem geçiriyoruz. Bana göre Türkiye Cumhuriyeti Devleti 1914'ten sonraki en büyük kuşatmayla tekrar karşı karşıyadır. Belki en önemli kısmı da bu. O yüzden buraya bağladım bunu. Türkiye Cumhuriyeti Devleti bana göre son 100 yıldaki en büyük kuşatmayla karşı karşıyadır. Ve 1914'te hangi cephe varsa şu anda bütün cepheler aynıdır ve aktiftir. O yüzden bizim bir ve beraberliğimizi, kardeşliğimizi muhafaza ederek, daha çok çalışarak yeni baştan bir acı ve üzüntüyle karşılaşmamak için neler yapacağımızı konuşmalıyız. O yüzden kısır çekişmeleri geçirecek bir dakikamız dahi yoktur birlik ve beraberlik ve kardeşlik içerisinde yeni bir yol haritası belirlemek mecburiyetindeyiz. Bizi umutlandıran en önemli şey de Türkiye Cumhuriyeti Devleti son 300 yıldaki en güçlü devlettir. Yani sevinebileceğimiz diğer kısmı da budur. 1914'teki devlet artık yok. Bu devlet son 300 yıldaki en güçlü Türk devlettir. Gerek silahlı gücü itibarıyla, gerek ekonomik gücü itibarıyla her yönüyle son 300 yıldaki en güçlü Türk devlettir. Bu yöne de baktığımız zaman daha umutlu geleceğe bakabiliriz. Tek şartla birlik beraberlik ve kardeşliğimizi muhafaza etmek koşuluyla. Keşfedilmeyi bekleyen Marka Kent Kocaeli'nin İzmit Saat Kulesi ve Şelalesini Kasrı Hümayun'u Arkeoloji ve Etnografya Müzesini Seka Parkı'nı Mevlevi Evini Gebze'de Osman Hamdi Bey Evi ve Müzesini Çoban Mustafa Paşa Külliyesini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 e, hakim güçler o tarihte bin yıl önce insanlara yaptıkları zulmü, zilleti o manasız ruhu ve manevi iklimi Türk milletinin ümmet bilinciyle nasıl ortadan kaldırıp o gün insanları rahatlatmışsa bugün de gene valimizin değinmiş olduğu gerçekten e, dört yanımızdan kuşatılmış bir durumda olduğumuzu da hissediyoruz ve e, beş daimi ülke tarafından o gün aynı Roma ve Bizans İmparatorluğu'nun yaptığı zulümlerinin sanki tekrarı gibi bugünkü insanlığa yaşatmış oldukları zulmü, zilleti ve adaletsizliği gene Türk milletinin ümmet bilinciyle gerçekten o Malaz ruhu ve manevi iklimi yaşatıp o noktadan yola çıkarsa aleme bir adalet ve hakkı tecelli ettirebileceğimize inanıyoruz. Allah'ın izniyle bu çalışmalar ve bu organizasyonlar bu dediğimiz nokta için bir yani ummanda bir damla olabilirsek çok mutlu oluruz. Ve aynı bu mümkün Yani Malazgirt Ruhu ve Manevi İklimi Projesi dahilinde Sayın İzmir Başkanımızın himayesinde gelişmekte olan bu çalışmalar yeniden tekrar e, hoca elinde Muşlar Derneği e, olarak Sayın Valimizden bu kendisinin orada e, temennini attığı bu ruha buradan destek vermesini ve buradaki Muşurları harekete geçirip bütün buradaki e, hemşerilerimizi ve Hocaeli'leri o malatya ruhu ve maneli malatya İnsan manaz ve sahip çıkmalarını organizasyonunu yapmak üzere kendisinden emeller vermesini istirham ediyoruz. Sayılarımızı sunuyoruz sayınlarımızı sunuyoruz sayınlarımıza. Kıyasettin Bey gibi çok kıymetli arkadaşlarımız orada e, kale gibi durdular doğrusu. Bizden önce de bizden sonra da öyle. Dolayısıyla devletine, milletine, medeniyetine sahip e, oradaki muşlu kardeşlerimiz bizim için Başta Gıyasettin Bey olmak üzere çok kıymetli insanlarla orada çalışma fırsatımız oldu. Nitekim 15 Temmuz'da neredeyse ya 10 binlere yakın insan sırf beni korumak için konağa geldi. Dolayısıyla işte, o günleri unutmamız mümkün değil. Bu vesileyle Gıyasettin Bey şahsından Muşlular'a ayrı bir muhabbetim olduğunu söylemek isterim. Çok teşekkür ederim. Malazgirt Meydan Muharebesi'nden Kurtuluş Savaşı'na şehit ve gazilerimize minnet ve şükran borcumuz var.